Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. Ben Özgür Çetin. Bugün yepyeni bir nasıl yapılır videosuyla karşınızdayız. Bu videomuzda sizlere dünden itibaren Türkiye'de de kullanılmaya başlayan Instagram müzik özelliğinin nasıl kullanılabildiğini anlatacağız. Bilenler vardır, bilmeyenler için ben hatırlatmakta fayda görüyorum. Geçtiğimiz aylarda Instagram müzik özelliğini kullanıma sunmuştu. Bu özellik sayesinde hikayelerinize müzik dosyaları da Çalarken yani hikaye gösterilirken o müzik dosyalarının çalmasını sağlayabiliyordunuz. Ancak şöyle bir sorun vardı. Bu özellik sadece yurt dışında belli ülkelerde kullanılabiliyordu. Türkiye'de ne yazık ki biz bu özelliği kullanamıyorduk. Ama Instagram 15 Nisan 2020 yani dün yaptığı bir duyuru ile bu özelliğin Türkiye'de de kullanılmaya başladığını açıkladı. Şimdi gelin Instagram müzik özelliği nasıl kullanılıyor adım adım gösterelim. Öncelikle bu özelliği kullanabilmek için hikayelerden bir fotoğraf seçiyoruz. Bu fotoğrafımıza örneğin şöyle bir fotoğraf seçelim. Müzik eklemek için yukarıdaki çıkartmalar istersek buraya tıklayalım. İstersek de şöyle yukarı doğru swipe up dediğimiz hareketi yaptığımızda hemen üstten en sağda üstten ikinci sırada müzik uygulamasını tıklıyoruz. Tıkladığımız zaman burada müzikleri görüyoruz arkadaşlar. Burada Instagram'ın bize önerdiği müzikler var. Bunlar bir sürü müzik var burada. Eğer özel bir müzik arıyorsanız, örneğin diyelim ki burada biz e, Sezen Aksu'nun bir şarkısını koymak istiyoruz diyelim ki. Sezen Aksu dedik, aramamızı yaptık. Burada kullanabileceğimiz Sezen Aksu şarkılarını görüyoruz. Burada bir sürü var mesela. Manifesto var, tutuklu var. Mesela tutuklu şarkımızı alalım. İstersek şimdi burada bazı ayarlar da var. İstersek e, e, e, eğer varsa bu özellik e, şarkı sözlerini de ekranda görebiliyoruz. Hatta sözlerin formatını vesairesini de değiştirebiliyoruz. İstersek de şarkıyı ileri almak, geri almak. Çünkü 15 saniyelik bir süre kullanabiliyoruz. Hatta bunu daha da kısaltabiliriz isterseniz. 15, 14. Bakın burada saniye ayarları da var. Bunları da buradan yapabiliyoruz. 5 saniyeden 15 saniyeye kadar ayarlayabiliyoruz. Ve ileri geri alarak da diyelim ki özel bir yerinin çıkmasını istiyoruz biz. Bu şekilde seçtiğimiz zaman. istersek aynı zamanda bir e, e, resimle de paylaşabiliyoruz. Şu şekilde de kapak albüm fotoğrafını da bu şekilde paylaşabiliyoruz. İstersek de sadece sözlerini gösterecek şekilde de yapabiliyoruz. Ve bu işlem bittikten sonra bitti tuşuna tıkladığımızda şu anda müziğimiz gelmiş oldu. Hikayemize tıkladığımız anda veya gönder dediğimiz andan itibaren Instagram'da biz de müzikli bir hikaye paylaşmış olacağız. Evet bu videomuzda sizlere Instagram'da müzik özelliğini nasıl kullanabileceğini anlattık. Eğer konuyla ilgili sorularınız varsa bu videonun altında bizlerle paylaşabilirsiniz. Youtube kanalımıza abone olmayı bizleri aynı zamanda Instagram, Twitter ve Facebook gibi sosyal alara takip etmeyi unutmayın. Farklı bir nasıl yapılır videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.